Satır arasından herkese merhabalar. Spiritel yasalarla karşınızdayız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsın? Iyisin? İyi olacağız. İyiz Allah aşkına. Anahtar resmiyle başlamış kitap. Ne diyorsun? Hayatın yaşamın anahtarını veriyor mu? Ya daha büyük bir iddiası var. Dünyadaki cennetin anahtarı elinizde. Tam başlama dünyada biliyorum. cennet var. <gülüyor> ...onun da bir anahtarı var, onu da sana vermiş. Yani bir de bunu yasalar demiş. Dolayısıyla bugüne kadar gönderilmiş bütün kitapların aksine... Muharref, İncil ve Tevrat'ın aksine hem dünyada cennet vaat etti, yetmedi anahtarını da buradan verdi. Aynı yerleri çizmişiz zaten. Aynı Aynı yani, başla giriş. Bu efendim doğmadan önce e, Diana Cooper'ın yazmış olduğu Maya yayınlarından çıkan yine çok satan bir kitap. Kişisel girişim alanında diyelim baştan o yüzden incelemek zorunda kaldığımızı ifade etmiş olalım. Niye yapıyorsunuz diyenlere el cevap. Doğmadan önce bize de spiritüel yasalar öğretilmektedir. Spiritüel yasaları anlayıp onlara uygun yaşayarak dünyada cenneti yaratabiliriz diyor. Ya buna en başta şu mantıkla bakabiliyor insan. Evet doğmadan önce Allah zülcelal kalübelerde insanlığı yarattı. Orada onun yaratıcı gücü görüldü. Kimisi secde etti, kimisi etmedi. Amenna'da. Onlara uygun yaşayarak dünyada cennet beklentisi büyük bir hayali oyun. Ve şimdi bu kitapta biz bir hayali oyunun içine gidiyoruz. Alice Harikalar diyarında gibi bir yaşam sürmek isteyenler bu kitapla dünyada bir cennet arayışına çıkacaklar. Bakalım bulabilecekler mi? Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de cennet olmadığını dünyanın bir imtiha yeri olduğunu zorlukları olduğunu ifade ederken hadi bakalım bu kadar büyük bir iddianın karşılığında nasıl bir çözüm gelecek hayatımızda ne değişecek ona bakalım. Mesela ruhun tecrübelerine girmiş arka sayfada ruhumuzun ölümü tecrübe etme ihtiyacı varsa çocuğunuzun ölümüyle yüzleşmeniz olasıdır. 30 yaşınıza geldiğinizde hayatınız beklenmedik olaylar yüzünden alt üst olabilir. Ya bu işte daha en başta patlıyor burada mesele reenkarnasyonu hem bir kapı açma açıyor hem de dediğin gibi bu reenkarnasyonun içinde hep beklenen bir ümit dünyadaki cennetse eğer ondan önce yaşananlar ne için? ...gelişimi tamamlamak için olduğunu iddia ediyor. İleride zaten... Aslında baharat yolunda o, o zaman bir reenkarnasyonu çalışmak lazım ya bence. Yani topluca yapmıştık ama ha, ayrı ha, bir Ayrı bir şey yapmakta fayda var galiba. Çünkü bu reenkarnasyon meselesi ülkemizde... ...çok temellenmedi bir türlü ama şey şimdi hep var. Bu bir bir şey değil aslında. Bu karma felsefeyi burada evet. görüyorsun ya şimdi birazdan gelecek o. O karma felsefeyi bakalım hatırlayacak mıyız diyenlerimiz? <gülüyor> Peki Maya takvimine ne diyorsun? Ha, Ona o, o, ben de işaretlemişim. Maya medeniyetinin takvimi 2012 yılında sona ermektedir. Bu videoyu çektiğimiz tarih 2023. Galiba kitap 2011 basımlı bir tekrar ee, kontrol edeyim. 2000 evet, basımlı bu kitap. Zaten Maya yayınlarından bu arada. Manidar Bunun olmuş. sebebi büyük uyanış sonrasında neler olacağını öngörememeleridir. 2012 yılı bildiğimiz yaşamın sona eriş tarihidir. Gerçekten buna inanan milyonlar oldu. Hatırlıyorsan İzmir'de, Şirince'de evet. gelen topluluklar oldu. Bu topluluklar gerçekten orada kıyameti beklediler 2012 yılında. Yok bu kıyameti beklemiyor. Yok sona eriyor diyor. Tarih sona eriyor. Tarih değil, bilinen tarih. Ha, bilinen Farklı da. bir çağa giriyoruz. Artık bilim ha, ben, çağına giriyoruz. Bilim çağı anlamında... Bilinç, Bilinç çağı. Ha, ben yani bu may may Maya takviminde bu Şirince meselesine gitti benim kafamda özerseydi. Peki. Sonrasında açıklıyor ya gezegenin tarihi boyunca spiritüel gelişim açısından böyle bir fırsat daha önce hiç ele gelip geçirilmemiştir. Sizin göreviniz kendinizi de bu değişime hazırlamak ve sıçrayışa hazır olmaktır. Eyvallah. Yani maddi dünyadan manevi, ruhsal bir dünya çağına geçiyoruz diye yorumluyorlar. Ha büyük değişim çağına evet. geçecek. Kıyamet tarafında tarafı değil. Kıyamet tarafı o şirinceller. Ha, ha o şirinceller. Tamam ben oradaydım. Maya takvimi diyeceğim. Ben direkt Kapora'yı diyor. <gülüyor> Çünkü Efendim, yaşamın temel esasları 17. sayfada benim bir notum var. Sen oraya gelmeden önce var mı bilmiyorum ama. O 7 kat semadan bahsettiği bir yer var. o şey, Daha doğrusu 7 boyuttan bahsediyor. Evet. Orada işte birinci boyut mineral krallığıdır. Burada yeni fikirler hı hı. kökleşir. İşte ikinci boyut gelişmek için ışığa ihtiyaç duyan bitki alemidir. Üçüncü boyut hayvanlar krallığıdır. Günümüzde gezegenimiz dördüncü boyuta doğru ilerlemektedir. Hani şey maya takviminin sonunu buna ilmek veriyor. Hı hı. Bu frekansta insanlar geçmiş yaşamlarını ve kim olduklarına ilişkin hakikati anımsamaya başlamışlardır. Ben orada şeyi dikkat ettim. Dünyada verilen tüm derslerde uzmanlaşmış gezegenin evrim geçirmesine yardımcı olan yükselmiş üstatlar da bulunmaktadır diyor 12. sayfada. Dualarımız ya da meditasyonlarımız aracılığıyla onlardan yardım isteyebiliriz. Tüm bunların hakimi ise Tanrı, Brahma, Yaratıcı, Allah ya da ilahi varlık olarak bilinen kaynaktır. İşte bu karma felsefenin temellerini atıyor şimdi. Evet. Şu noktada haklı çünkü kitabın sonunda o kendi hocasından da bahsedecek. Evet. Ve o hocasından nasıl etkilendiğini bahsedecek. Bu arada bu öğreti e, zannedildiği gibi köşe bucak yaşanan bir öğreti değil. Yıllar önce Cevahir alışveriş merkezinde bunlar bir e, yer tutmuşlardı. Spiritüalizm üzerine bir dükkan açmışlardı. Dükkanın içinde de bildiğiniz ayin yapıyorlardı. Çok normal. Bunların kampları falan oluyor. Var biliyorsun. var var. Ve buna inanan e, şey kitle var. Bir sosyetik diye tabir edilen bir evet. kitle var. Sayfa 17'ye gelmiştim ben. Ben de. Onun başlığı aynı yeri çizmişiz. Yukarıda nasılsa aşağıda öyledir. Evrenin ilk yasası budur. Dünyada nasılsa cennette de öyledir. O zaman dünyadaki cennet kavramını doğru anlamış oluyorum yani bu andan itibaren. Aynen. Niye? Dünya bir pislik demek ki yukarısı da pislik. Bu arada aynı zamanda cenneti de reddetmiş oluyorlar. Ve bir diğer taraf... O reddiyenin bir noktalı virgülü. Arkadaş o zaman bu dünyada yaşamakla cennet yaşamak arasında bir fark yoksa dünyadaki imtihanlarla, imtihanlar içinde mücadele etmenin anlamı kalmıyor. Zaten bu kitaplar ekseriyetiyle Hinduizmin o bozulmuş tarafı şudur. İngilizler geldi, sizi ezecekler, biçecekler. Rahat olun, bir dahaki sefere başka bir şey olacak. Ezdirin kendinizi. Bir rahatlık vardır. O rahatlık hep bu yasalarla desteklenmiştir yani. Ve Batı medeniyetinde de şimdi kapitalizmin ezdiği köleler kendini böyle rahatlatma yolunu seçiyor olabilirler. Aynen öyle. Tam olarak böyle sömürgeye... Ortam hazırlama, altyazı hazırlama gibi bir şey Zevk almaya durum. çalışmak. Zevk almaya çalışmak. Çünkü şimdi spiritüalizm deyince kitapta, Alman spiritüalizmi üzerine bir kitap incelersek beraberce, dinleyicilerimiz de daha net göreceklerdir. Orada mesela ruhçuluk vardır. Bunlar ruhçuluk değil. Bu ruhçuluk adında nefse emmanenin küçük zevkleriyle seni ezen her şeyi, biçen her şeyi kabul etmek ve zulme boyun eğmek üzerine kurgulanmış evet. bir yapı. Çünkü bunu yaparsan bir sonraki hayatında bir üst seviyede tabi. Şimdi mesela 18'de bu söylediğimiz söz destekler mahiyetli bir ifade var. Spiritüel yasalara göre Tanrı bizi kendi iradesini uygulamaya zorlayamaz. Zorlamaz demiyor. Zorlayamaz. Eğer cehenneme doğru meyletti isek, Geri çekilip zor yoldan öğrenmemize izin verecektir. Yani Tanrı'ya da kendi isteğine göre kurgulayan bir yasadan bahsediyoruz. O zaman yasayı koyan kim? Onu ileride anlatıyor. <gülüyor> ben 23'e <gülüyor> gitmişim. Ben de. Kendinizi fazla eleştiriyor. Düşüncelerinizle sık sık kendinizi hırpalıyorsanız. Bu durumun bir yansıması olarak sizi aşağılayan hatta belki de fiziksel saldırılarda bulunan insanlara hayatınıza çekmeniz muhtemeldir. Halbuki din bize kendi nefsimizle mücadele ederken onu çok aşağıda görmeyi, kendimizi, nefsimizi hırpalamayı bize öğretir. Dolayısıyla İslam dini haricinde nefse emmareyi yerin dibine sokturacak Hiçbir inanış biçimi yeryüzünde şu an kalmadı. Ve bu inanış biçimleri şimdi bir karma fonksiyonla insanların ve gençlerin zihninde yaşantıyla, yaşantı içinde istenen şeyleri çekebilecek formüller olarak adlandırılıyor. Ama bu formüllerden en az bir tanesini mantıklı gördüğünüz anda sizin İslam akidinizdeki esaslardan Çıkma ihtimaliniz çok yüksek. Maalesef. Bir de burada hep şey var. Dünya bizim etrafımızda dönüyor. Bak hemen 24. sayfada. En üstte. Hmm. Evren sizin gerçekliğinizi yansıtmak üzere kendini yeniden düzenler. Spirital yasa çok basittir. İçinizdeki huzuru sağlamak huzurlu bir yaşamın anahtarıdır. Herkes iç huzurunu sağlasaydı dünya barışı hayal, hayaline ulaşmak mümkün olurdu. Peki iç huzursuzluk neden oluyor ki iç huzuru sağlayamıyoruz? Yani içinde herkes huzur olunca dünya barış oluyorsa eğer bu insanlık deli mi ki huzursuzlukla savaşmayı seçiyor? Bizim savaşma olması sebebi veya dünyadaki savaşların sebebi kendi iç huzurunu sağladığını iddia eden bir avuç mutlu azınlığın klasik tabirle bütün dünyayı sömürme üzerine kurduğu adaletsiz sistem değil mi? <gülüyor> yani hukuksuzluğun adı iç huzur oldu. Hukuka uyan insanların buna uyarken mutlu olması beklendi. Ama hukuk kimin için çalışıyor? Orası belli değil. O arada ben de neden iç huzursuzluk var diye baktım da var mı bir şey diye. Yok yine sağa sola böyle... Ya şöyle evrensize inandığınız şeyi getirmek için kendini yeniden düzenler 27. sayfada aynı cümleyi bir daha veriyor. Ben de diyorum ki sana kimin inancının kuvveti bu evreni hangi yöne çekecek? Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir Mormon'un içindeki isteğe göre mi? Kabe-i Muazzama'da tavaf eden Müslüman'ın isteği neye göre? İşte tam olarak sıkıntı orada zaten. Evren bizim isteğimize göre hareket etseydi tam bir kaos olması gerekiyordu. Heh! Allah'tan bizim isteğimize Hiç göre yok. hareket etmiyor. Bizim ona mecburiyetlerimiz ve koşullarımız beyan edilmiş. O koşullara sabretmemiz bekleniyor. Ve dirayetle ona hakka yöneltmemiz ve hakka yönelmemiz bekleniyor. Ama aksi bir tutum var. O aksi tutumu ise şöyle örtmeye çalışıyor. İstek yasası. Bu aralar bu yasa kelimesi çok kullanılıyor. Bu diskrita filan da da evet. aynı. Bu buralardan doğma şeyler aslında. Sizden yardım istemiş birine yardım ettiğinizde onu, onun bu sorunu kendi başına çözmesini engelleyerek öğrenim sürecini yavaklaşmış olursun. Bak bu bu anlatı, inanın bana ucuz bir anlatı değil. Bu şu an bu, temeli. Evet. Hem pedagojide hem sosyal olarak Avrupa hayatının göbeğinde bu var. Kimseye yardım etmeyin. Yardım ederseniz adama engellersiniz. Balık tutmayı öğretin, balık vermeyin. E peki hadi öğret. Gör kenarında mısın? Şehrin ortasındasın. Dağın başındasın. Yolda kalmış bir insan. Hayatı karanmış bir gencin dibindesin. Diyorsun ki ya işte yardım edersen ona kolaylık vermiş olsun. Pedagojide hep söylüyorum, biz çocuklarımıza yürümeye çalışırken, sağından solundan tutarız. Tutarız ki muhtaç olduklarını bilsinler ve öğrensinler. Bu aslında bir önceki baharat yolu dersiyle birebir örtüşüyor. Ailenin çöküşünü işlemiştik ya. Amenna. Yani tamamen yalnız ve birey yetiştirmek üzere oluşturulmuş bir sistem. Allah bize sevgi, saygı ve aile denen hiçbir kurum kalmıyor. Doğal olarak toplum kalmıyor zaten. Kalmıyor. Bireysel bir yürüyüş. Yönetilebilir tüketiciler. Harika Hayır. bir ifade olmuş. E, alt, aşağıda da şöyle bir savunması var. Bak 30. Sayfa. Spiritüel yolda kararlılıkla ilerleyen bir insan cevaplar almak üzere kendi içine yönelir. Haydi bakalım yöneldik. Sonra daha fazla bilgi edinmeye hazır olduğunuzda size o bilgiyi verecek bir öğretmen hayatınıza girecektir. İyi ama sen öyle bir yasalardan bahsettin ki şimdi bu gelen öğretmen seni sömürmeye gelecek bir öğretmen olmalı. Seni değiştirmeye gelecek olan değil. Gelelim devam <gülüyor> edelim. Bu öğretmen bir kitap, bir insan <gülüyor> ya da bir televizyon programı olarak karşınıza çıkabilir. Çünkü sizi değiştirmemesi gerekiyor. Şimdi herkesin aradığı bu. Berat. Yani tasavvuf derbabı içinde beyan etmek gerekirse müridan şu an kendisi mürşit aramıyor. Müridan kendi zevkine uygun bir arkadaş arıyor kendini. Bir yoldaş da değil ha, arkadaş. Yani vicdanını rahatlatacak, sana tamam doğru yapıyorsun <gülüyor> diyecek bir onay mekanizması. Aynen. Bir an olsun o mürşid kamil yanlış yerdesin dediği anda zırt. Ya bu adam Hayır, hayır. Bu değil yani. Zaten sigara da falan. <gülüyor> <gülüyor> Sonra çekim yasasına... Aa, getirdim. bu en sevdiğim yasa. <gülüyor> en sevdiğim bu. Bunu çünkü bir ara işte ben kullanmıyorum Allah aşkına Instagram falan da mecbur kalıyoruz gençler bizi duysun diye. Oralarda en çok gördüğüm yasalardan biri. Benim aldığım not şu. Sen daha uzun beyan ediyorsun galiba. Hayatınızdaki her şeyi ve herkesi... Siz kendinize çekersiniz, diğer nesneleri ve insanları ise itersiniz. Ya şimdi bakın, biyolojik olarak uzun uzun anlatırım da, bu lafı Müslümanlar da söylemeye başladılar. Siz çekiyorsunuz diye. Belki soruyorum, Ebu Leheb'i, Ebu Cehil'i, Ebu Süfyan'ı Mekke döneminde Allah Resulü'nün üstüne çekti. Hayat bir mücadeledir. Ve mücadeleniz ne üzeri neyse karşınıza o çıkar. Meyhanedeysen ona göre adamla buluşursun. Camideysen ona göre adamla karşılaşırsın. Ve bunun davasını sürüyorsan elbette ona göre adamlarla karşılaşacaksın. Yani bunun bir böyle hadi en doğrusuna çekmeye çalışalım. Belki kader açısından baktığımızda... Yani radyo frekans örneği veriyor ya, hı hı hı. yaşadıklarımızda kaderimizi şekillendirme yönünden kısmi bir tutarlılığı da var. Bu tutarlılık ama tehlikeli bir yere gitme ihtimalinden bahsediyorum ben. zaten tehlikeli yani, bir yere gidiyor. Tehlikeli bir yere gidiyor yani. Şöyle diyor, spritüel yasa kesindir, yine kesin. Evet. ''Evren karşımıza aynalar çıkararak kendi içimize yönelmemizi sağlar. Etrafımıza bakıp çevrenizdeki insanları inceleyin. Hayatınızın sahnesinde rol alanların mutlaka bir sebebi vardır.'' Amenna. O sebep ne onu da açıklasaymış ya. Gerçi kişisel <gülüyor> olarak veriyor. Yani şey... Mesela çaresizlik itici bir enerjidir diyor. İşte çanı, çanı tanıdığım bir çift medyumlara gidiyor falan diye böyle lafı uzatıp gidiyor da. Orada çok garip bir ifade var bak... Medyumlar onlara bir ruhun hayatlarına girmeye beklediğini, fakat çaresizliklerinin bu ruhu uzak tuttuğunu söyleyip duruyordu. Yani çocuklarının olmama sebeplerini anlatırken bir medyumdan yardım almışlar. O medyumda ruhlarına, hayatlarına girmek isteyen ruhun onlar tarafından engellendiğini beyan ediyor. Yani bir çocuğun sahibi olan Hz. Allah'ın o ruhu vermesi değil, çekim yasasıyla... O ailenin o çocuğu gerçekten isteyip istemediği belirliyor. Yani yine başarı figürü üzerinden konuşmak istiyorsanız, şuraya geleceğim. Pratik hayata getirmek istiyorum cümleyi. İsterseniz başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. Evet. Cümlesini kuran bütün ahmaklar hayatlarını başarısızlık temeli üzerine kurup çatısını camekan yapınca bu bina yıkılmayacak zannediyorlar. Temel top 3'ün çürük. Çünkü bir önceki yasası vardı yani ya evren bizim etrafımızda dönüyordu. Olay orada patlıyor zaten. Ve bakın şunu diyor. Bir sonraki sayfa 36. sayfada. Bilinçaltımıza işlemiş inançlarımız durumları ve insanları hayatımıza çeker. Değerli olmadığınıza inanıyorsanız sizi kötü bir biçimde tehdit ederek bu inancı size yansıtacak insanları hayatınıza çekersiniz. Arkadaş, Allah rızası için sevgili öğretmenler, şu çocuklara değerli olduklarını öğretmeyin. Çünkü bu adamlara siz değerin ne olduğunu anlatmadan değerlisin diyorsunuz. Karşınıza çıkan gümüş kendini altın zannediyor, elmas zannediyor, bulunmaz. Hint kumaşı zannediyor. Ondan sonra gel sen bu kumaştan pantolon yapmak iste. Yapabilir misin? Asla ve katiyetle. Ne olacak o zaman? Toplum en nihayetinde geldiğiniz yerde herkes işin sonunda zengin olmak isteyecek. Ama spiritüel yasalar değil de Cenab-ı Hakk'ın yasaları uyarınca bu dünya fakirler, zenginler ve bunların arasındaki geçişlerle süre girip gidecek. En sonunda zaten bölümün özetini vermiş. Siz bir mıknatıssınız, size benzeyen şeyleri kendinize çekersiniz. Ama burada fiziksel bir hata var. Zıt kutuplar birbirini çeker. Aynı kutuplar birbirini iter. <gülüyor> Efendim 41'e gittik. Direnç yasası geliyor. Zihniniz olumsuz ve olumlu talimatları ayırt edebilir. Fakat bilinçaltınız bunu yapamaz. Bir başka derste baştan sona işlemek istiyorum. Bilinçaltımız diye bir şey yok. Üstü yok ki altı olsun. Örneğin... Bir çocuk ev ödevini yaparken zihni tamamen meşguldür. Tam o sırada annesi hata yapma dediğinde bu mesajı bilinçaltıyla alır, olumsuzluk ekini göz ardı ederek mesaja hata yap olarak algılar, olumlu bir tavırla ödevini doğru yapabilirsin demek daha çok daha iyi olacaktır. O zaman bu çocuğun zeka problemi vardır. <gülüyor> ya doğru Benim olamaz, böyle bir çocuğum olsa... De. Ben bu çocuğun zeka problemi var derim yani ilaca muhtaç bir çocuk. Çünkü güzel kardeşim, evet bir şeyi olumlu tarafıyla beyan etmek güzeldir de bilinçaltımız böyle anlıyor demek şu manaya geliyor. O zaman Kur'an-ı Azimüşşan'da Allahu Zülcelal çalmayın diyorsa, o zaman bizim, bizim bilinçaltımız çal diye öğrenmiş, o zaman iyi Müslümanların iyi hırsız olması beklenir. İyi Müslümanların, iyi hırsız iftirasında bulunanlar belki de bu kitaplarla yetişmiş çocuklardır. Güzel bir yere değindim. Mesela 42'de garip bir şey var. Diyor ki, direndiğiniz şeye dönüşürsünüz. Orayı ben de çizmiştim de. Direndiğiniz her neyse sizin onunla mücadele ederken harcadığınız enerjiyi kullanarak hayatınızda kalmayı sürdürür. Ama zaten ben nefsimden ayrı bir hayat sürmem mümkün değil. Nefsimin istek ve taleplerine karşı ben direnmek zorunda mıyım? Evet. E diyor ki direnmeye devam edersen o senin enerjini yer bitirir. Ne yapayım? O zaman isteklerini yapayım. Gerçekten dediği doğru direndiğimiz şeye karşı bir enerji harcarız. Evet. Tamam ne yapayım sonra? Enerjini diyor boşa harcama. Ama ben onunla yükümlü olarak göndermişim. O zaman hayvandan farkım ne benim? Hayvan canının istediğini yapan varlık. İnsan canının istediğini reddedebilme zevkine erebilen bir varlık. Ama o zevki ermek için önce o çileyi çirkin olması lazım. O çileyi bunlar toptan reddediyorlar. Ama elleri şöyle birleştirecekler. Sabah güneşi selamlayacaklar ve diyecekler ki burada güzel bir enerji hissediyorum. İçime iyi bir enerji geldi. İç sesim, dış sesim, yan sesim, alt sesim, üst sesim. E, günün sonunda bakıyorsunuz bu adamların hepsinin elinde Vodkası, şarabı, viskisi başka bir çocuk yok. Kafa bu ciheti kaldırmaz. Gerçekten kaldırmaz. Yani sen otur bunu hayatına koy. Akşamleyin ya esrar içeceksin ya içki ki başka şey çıkmaz. Üçüncü günde intihara gideceksin ha, zaten. Çoğu zaten intihara gidiyor. Ben yansıma yasasına geçtim ondan sonra. Eyvallah. Dünya size sürekli aynada kendinize bakma fırsatı verilen muhteşem bir eğitim alanıdır. <gülüyor> bakalım aynada kendinize nasıl Haydi bakalım. örnekten gidelim. Buyurun. Arabanızın her parçası bir özelliğinizi temsil eder. Frenlerinizin bozulması yaptığınız bir şeye son vermeniz konusunda bir uyarı olabilir. Farlarınız bozuk. Hayatta hangi yöne gittiğinizi görebiliyor musunuz? Arabanızın boyası çizilmiş ya da bozulmuş. Kendinizi çökmüş ya da hırpalanmış gibi mi hissediyorsunuz? Belki de daha fazla öz yapıyorsunuz. Kornanızın sesi çıkmıyor. Sesinizi duyurmanız <gülüyor> vakti gelmiş olabilir mi? filan devam ediyor. Lastiğiniz de patlıyormuş. <gülüyor> Gururunuz kırılıyormuş. Ya o zaman. Burada mesele şeye geliyor. Verdiği örneklerin içinde keşke şunu da söyleseydi. Sahibi olduğunu iddia ettiğiniz aracın her şeyini istediğiniz gibi kontrol edebiliyor musunuz? Bak edemiyorsunuz. Hani spritüel yasalar vardı. Yapın o yasalarla çekim yapın mesela öyle bir çekim ki radar e, radar arabaları itin değil mi? <gülüyor> Açık yolları çekin. İşte siz kendi çakralarınızı açarsanız <gülüyor> iyi enerjiyi çağırırsanız arabalarınız bozulmayacak diyor. Bu çakra bu çakra işte. meselesinde yalnız Türkiye'de getat yani geneliksel tıp akademileri geneliksel tıp anlayışı üzerine eğitim veya kuruluşların başındaki ahlaksızlar da. Bu çakraları öğretmeye başladılar. Bu ahlaksızlığa uyan ahmak dindar e, doktor tayfası da çakra kelimesini kullanmıyor. Bunlar çakrayı filan bilmiyorlar. Aura, çakra, gel bakalım bir Hinduizm konuşalım haberi yok. Yin, yang, bak bunları bir gün ders işleyelim ya da doktor Kasım ile beraber yapalım bu işi. Aynen, güzel Çünkü oyun oynuyorlar milletle. Bu aralar meşhur bu işler. Çok meşhur. Çakralarınızı açacağız. Avranızlar almış. Efendim Renginiz mora dönmüş. Renginiz mora dönmüş, kırmızıya dönmüş. Bunlar var ama bu böyle varlık demiş. böyle değil. Bu bir. İkincisi bir de bu işin manevi boyutuyla izahata kalkan, kendisinde bir özellik varmış gibi millete bunu satan da bir tayfa var. Az kaldı rezil olurlar inşallah. i̇nşallah. Bağlılık yasasına geldim ben 61'de. Ee, şöyle bir cümle yok. dikkatimi çekti çünkü ebeveyn kelimesini görünce 61 de tamam. ebeveynler çocuklarına bağlandığında onları yetişkin olabilmeleri için özgür bırakmaları zordur. Aynı şekilde ebeveynine bağlı bir çocuk hayat arkadaşıyla yetişkinlere özgür olgun bir ilişki kurmakta zorlanabilir. Bağlılık koşullu sevgidir. Bir ustad koşulsuzca sever ve bağlar oluşturmaz. Sevdiği insanları özgür bırakır ve onların kendileri olmalarına izin verir. Sevdiği biri onu terk eder ya da ölürse yas tutar fakat yıkılmaz. Kendi merkezinde kalır. Allah bizim çocuklarımıza özgürlüğü ve özgünlüğü nasip etmez. Zaten özgürlük diye bir şey yok da. Yok. İddiası var. Allah bu iddiayı da zihinlerden silip atsın. Özgünlük ve özgürlük üzerine tasarladıkları ne varsa kapısı deizmden başka bir yere çıkmadı. Hepsi deist oldu sonra ateist oldu. Tamam. Arada kalanlar da agnostik oldu. İşte McDonald's ya da Burger King arasında seçim yapmak maalesef bir özgürlük değil. İki değil. dayatmadan birini seçmek. Sıkıntı bunu anlamamış olmaları. Özgür olmayı diliyorsanız herkese ve her şeyle aranızdaki bağlardan sıyrılın. Bu aydınlanmanın ön koşullarından biridir. Bak bu aydınlık ne biliyor musun? Bu aydınlık foseptik çukurunda çakmak yazmaya benzer. Foseptik çukurundasın. Boğazına kadar batmışsın. Dur diyorsun ya acaba ben hayvan foseptim miyim, insan foseptim miyim? Koku alma da kaybedersin orada artık. Lambayı yakar bakarsın hangi foseptim, kimin foseptim diye bakarsın. Bu aydınlık bu aydınlık başka bir şey değil. Ben bir de şey anlamadım, tüm bağlardan sıyrılın diyor ya, atomlar bile bağlar olmadan molekül oluşturamıyor. Ama özgür olmak istiyor ya. Ama o zaman hiçbir şey olmuyor. E ne güzel keşke olmasa diyeceğim ama işte imtihan ilahi. Atomlar tek başına <gülüyor> ne şey yapıyor ki? <gülüyor> ay, ay ay ay. Çok komik şeyler var. 69. sayfada hemen bir ticari yakınlaşmayla şey yasasında... Dikkat yasası altında şunu beyan ediyor yazar. Müşterilerimden biri, yazarın müşterisini mi acaba bilemem. Müşterilerimden biri hayatını büyük bir tedirginlik içinde sürdürüyordu. Çünkü durmadan evliliğinin sona erdiğini gözümde canlandırıyordu. Satır sonunda şu geliyor. Kaçınılmaz olarak ilişkileri sona erdi. Kendi kehanetini kerçeye dönüştürdü. Ya şimdi Bakın bir şey var burada. İnsanların tedirginlikleri eğer o sevgiyi kaybetmek üzerineyse bu çok muhteşem bir şeydir. Yok sizin müşteriniz bir halt ediyorsa da kullandığınız kelime gibi bir tedirginlik yaşıyorsa o bir değil zaten gerçektir. <gülüyor> i̇şte bunların tutma sebeplerinden biri de o hani doğru bir noktadan çıkıyor ama çok yanlış bir yere gidiyor. Oradan akış Evrimciler gibi aslında abi. Sen bir insansın. Ama maymundan gelmiş bir insansız <gülüyor> Evet, akış yasası. Akıyoruz, devam ediyoruz. Ben burada şeye geldim. Kendinizi biraz daha fazla sevmenizim. Dünyanın öbür ucundaki bir yabancıyı etkilemesi de bu yüzdendir. Bu kelebek yasasının meselesi var ya kelebek etkisi. İşte hiç olmayan bir şey. Ben işte o yüzden bunu bir baharat yolu konusu mu yapsak Şu, diye düşünüyorum. Olabilir, hiç olmadı. O yasadığı ispatlanmadı. Ama çok inanılıyor. Çok Çünkü inanıldı. Plaseboyu falan buna bağlıyorlar. Çok alakasız. Alakasız. Placebo tamamen tıbbi bir gerçi. kişisel şey. bir şey. Evet. <gülüyor> Eğer öyle olsaydı şöyle bir hakikat var arada beyan edelim Kur'an-ı Azim Şan'da Zülcelal yağmurları göndereceği bereketlendirme üzerine ayet-i istifardan istiğfardan bahsediyor. İstiğfar eden toplumların üzerine yağmur yağar, istiğfara azalan toplumların üzerinden yağmurlar kesilir. Kelebek etkisi varsa biz çoktan ayvayı yemiş olmamız lazım. Yani o yüzden inşallah o kelebek yoktur ki Kur'an-ı Azimüşşan'ın ayet-i kerimesine giriyor, inşallah deme giriyor, yok zaten. Evet geldik bereket yasasına. Hadi bakalım, mutlaka işin sonu paraya <gülüyor> bağlanmalı bir yerde. O evet. bereket dediği para çünkü. Yaşamın yüksek nitelikleriyle aktığımızda bereket hayatımıza girer. Evet. Kaç paraya giriyor acaba? <gülüyor> Çünkü bunlar biliyorsunuz aynı zamanda paralı destek de veriyorlar. Gidiyorsunuz özellikle. Evet kan, Bu kitapların şimdi sevgili dinleyenler onu söyleyelim. Bu kitapların yazılış amacının temelinde ne var? Bu kitabı yazan Dana Cooper bu kitabı yazdıktan sonra bir eğitim düzenler. Bu eğitimden para alır. Ondan sonra da o eğitimin sonunda mutlaka zenginler gidip ya bizim şöyle bir sıkıntımız var verirler. Onun da tatlı bir ücreti vardır. O ücreti ödeyerek aslında tabirca caizse falcılardan aldığınız destek gibi bir destek almaya başlarsınız. Bereket bir enerji akışı olarak söylüyor ya. Hı -hı. Yani bahçenizdeki güzel gül çalı çalısının gövdesine dolanmış bir sarmaşık onun yaşam gücünü emiyorsa o çalı bereketli değildir. Peki bereket bir enerji akışı değil zaten. Bunu biliyoruz da. Hı -hı. Gerçekten bereket ne? Bir kısa söylesek mi? Hı -hı. Bereket... Var olan şeyin kullanımı açısından size sağlamış olduğu faydanın maksimizasyonudur. En kaba tabirle söylemek gerekirse. Yani bir bardak suyla gün boyu olan susuzluğunuzu giderebilme ihtimalidir. İhtimalin de imkanıdır. Allah-u o suyu onu vermesidir. Yani şuna benzer, daha basit tabirle anlatalım. 100 bin lira maaş alırsınız. Ay sonunda evde öyle bir yangın çıkar ki Allah korusun 120 bin lira borçla, eksi 20 ile ayı kapatırsınız. 10 bin lira maaş alırsınız ama ay sonunda cebinizde bin lira fazladan 100 lira neyse bir para kalabilir ya da bütün ihtiyaçlarınızı karşılamış bir şeyle ayı bitirebilirsiniz. Buna bereket denir. O yüzden paranın miktarı yaşamın kalitesini belirlemez. Paradaki berekettir yaşamın kalitesi. O yüzden Allah bereket versin denir ya. Evet. Azın içindeki çokluk mu diyelim? Aynen. En güzel, en öz ifadeyi söyleyin. Allah razı olsun. Sevgi Tanrı'nın kalbinden hepimize akar. Bu yüzden sevgi bereketinin size ulaşabilmesi için kalbinizi açmanız yeterlidir. Yani ben çok merak ediyorum. Bu sevgi Afrika'yı sömürgeleştirenlerin kalbine de akıyor mu? akıyor neden biliyor mu gerçek başarı tatmin ve memnuniyet duygusu çünkü. Ha, Demek ki Afrika'yı sömürürken tatmin olan adam veya Belçika'da İsviçre'de insanat bahçesi Kur'an adam bebeği çocuğu satan adam memnun ki onun kalbine Demek ki o akıyor demek o yüzden sevgi dolu bakıyorlar değil mi dünyaya tatmin ve memnuniyet varsa Evet onlar için her şey var zaten Hayatınızda diyor 78'de bereketin sonuna gelirken hayatınızda daha fazla mutluluk istiyorsanız sizi mutsuz eden düşüncelerin, inançların ya da anıların geçmişten kaynaklandığını hatırlayın. Hayatınızda daha fazla bakım ve ilgi görmek istiyorsanız onları yaşamanızda kabul etmenize engelleyen bariyerleri ortadan kaldırın. Bereket bilincine sahip olduğunuzda maddi zenginlikler size doğru akar. Yok güzel kardeşim, maddi zenginlikler Cenab-ı Hak istediği güne kadar sana akmaz. Çünkü Onun yani. sana akması da seni evet. özel kılmaz. Çünkü dünya Karun'u gördü. <gülüyor> ben oradan niyete atlıyorum abi. Buyurun. Orada ilginç bir şeyden bahsediyor çünkü. Londra'da Melek Günü düzenliyor. Hı <gülüyor> hı. Ben Melek de gününe odaklanıp enerjilerini yollayacaklarını söylüyorlar. Bunu şeye Üsküp'e gönderecekler. Evet. Ee, etkinlik Balkanlardaki savaşın tırmandığı döneme denk geliyordu. Evet. Avrupa Parlamentosu'nda Dış İlişkiler Komitesi'nin başkanı olarak görev yapan arkadaşı Tom Spencer kendisi anlatıyormuş bunu. Katılımcıların bir kısmı Üsküp'te otobüsten indi. Fakat birçoğumuz Kuzeybatı'daki Stanković kampına doğru ilerlemeye devam ettik. Kamp İngiliz askerleri tarafından büyük bir hızla inşa edilmişti. Muntazam sıralar halinde kurulmuş beyaz çadırlarla 50 bin kişi kalıyordu. Kırılgan bütünlüğünün sarsılmadan ko korkan Makedonya hükümeti, Kosova'dan yeni gelen Arnavutların zaten orada yaşayan Arnavut nüfusuyla birleşmesi, birleşmemesi gerektiği konusunda ısrar ediyordu. Kampın köşelerinde Almanlar, Tayvanlar ve İsraililer tarafından kurulmuş askeri hastanelerin tepesinde bayraklar dalgalanıyordu. Bir NATO helikopteri kampın üzerinden geçti. Kosovalı bir gazeteci bana kampı inşa eden İngiliz askerlerinin sıra dışı nezaketinden bahsetti. Günde 24 saat çalışmalarına rağmen gülümseyip çocuklarla oynamaya zaman buluyorlardı dedi. Tom Spencer en sonunda ışık gönderme niyetinin Londra'da yarattığımız ışık köprüsü için bir giriş noktası oluşturduğuna inanıyorum. Birçok melek onu kullanma fırsatı yakaladı dedi. Yani Londra'da bunlar melek günü yapmış. Tom Spencer'da o gün ben katılamayacağım ama Üsküp'ten size bir kapı açacağım demiş. Melekler Londra'dan Üsküp'e akmışlar falan. Ve şu cümle var. Ben bunu zamanında anlattığım zaman abartıyorsun demişlerdi bana. Ben şunu anlatmıştım. Hollanda'dan her hafta sonu kalkan helikopterlerle Bosna hersek Kosova'da insan avına çıkılıyordu ve bu paralıydı. Bak cümle şu. Kampta neredeyse diyor bir bayram havası esiyordu. Genç adamlar basketbol oynuyor, kadınlar köşelerde oturmuş gelecekten bahsediyorlar. Bunlar kim? Bunlar Müslüman orada esir kampında yaşayanlar. Yahu böyle acımasız, böyle aşağılık, böyle ahlaksız ibareleri, bir de ben melek günü yaptım diye anlatmak ne biliyor musun? Bak güzel kardeşim, biraz önce Berat kardeşimizin okuduğu şey şu. Avrupa'da şu Diana Cooper denilen kadın, devletle beraber bir olup, meclis üyeleriyle beraber... Gidecekleri zulüm kampında rahatça zulmedebilmek için melek günü yapmışlar. Işık göndermişler. Gönderdiği ışıkla o kamplarda zulüm rahatça işlenmiş. Şimdi Avrupalı adam zalimdir dediğin zaman biri bana telefon açıyor. Sen abi Avrupalılara sert konuşmuyor, konuşuyor değil misin? Kardeş siz yumuşağa alışmışsınız. Siz yumuşak yataklarınızda bir ömür sürmüş şımarıklarsınız. Gerçekten bir habersiniz. Özellikle buraları çizdim. Çünkü askeri hastanelere bak. Alman, Tayvan ve İsrail. Evet. İsrail'in askeri hastanede ne işi var şimdi? Zulmetmek için orada. Yapıyor. Buradan bir amacı olmasın. Zalimlik gerekiyor. için orada ve bu zulmü işler gel. adamlar aynı anda meditasyon yapıyor. Ya ben bana vahşli demeyeyim de diyeyim? İngiliz askerler çocuklarla oynuyormuş. İnsan yani. vahşiyet yaparken bunu zevkini anlatır. Bir de bunu meditasyona çevirir mi? Çevirdim diyor kadın kitabına yazıyor. Ama bizim beyefendiler diyor ki aman diyor ya vahşi filan kelimeleri bize ağır geliyor. Kardeşim ben hep söylüyorum. Biz size ağır geliyoruz. Siz bizden uzak olun. Eyvallah. Herkese hitap etmek zorunda değiliz sonuçta. Amin dan refah yasasına geçmiş. Evet. En yüksek spiritüel değerlerden biri zengin olmak. Bak Bahşettin sonucu bu. Ve zenginliği akıllıca ve sevgiyle kullanmaktır. Daha neyi konuşacağız ki? Adama göre spiritüel yani ruhun değerli bir hale gelmesi zengin olmak. ...ve zenginliği akıllıca ve sevgiyle kullanmaktır. Yani canımızın istediği her şeyi yapabilmek... Yoksulluk değil. bilincinin altında büyük bir korku yatar. İşte bu yüzden bu adamlar aynı bu insanlar... ...yoksulların ölmesi gerektiğini, ortadan kalkması gerektiğini beyan Çünkü ederler. tehlikeliler değil mi? Hırsızlık ve suça onlar bile meyilliler. Tabii. tabii Efendim... O endişelenmek spritüel bir davranış değil zaten. Açgözlülük finansal azımsızlıkmış. Evet, evet, evet, evet. Şimdi ben biraz ilerledim burada. Çünkü bu yasalar benim için oldukça sıkıcıydı. Evet. Ve bu sıkıcılık arasında bir reenkarnasyon yasasına bir değinebilirim ama onu da ders olarak yaşayacağız gerçi. Bir geçeyim orayı. Sende varsa arada bir şeyler. Bakıyorum Sen ben de. Sen de söyle. Bayağı uzattık çünkü gene konu. Evet, bak doğa yasasına değinmek istiyorum. Çünkü bu dualarımızla e hayatımızı değiştirebiliriz diyen başarılı kadınlar şimdi YouTube'da ders vermeye başladılar ya. Dua etmek 148. sayfada Tanrı ile iletişim kurmaktır. Bunun farkında olsak da olmasak da Tanrı her zaman telefonun diğer ucunda bizi dinlemektedir. Kardeş, hangi hattın adına bakar? Küfür hattından arıyorsun, İslam hattından arıyorsun. Müslümanca arıyorsun. Münafıkça mı arıyorsun? Aradığında karşında olan Rabbine karşılık senin önce bir yükümlülüklerin var. Onları yerine getirdikçe dualarının hakikat ve hikmeti var. Elbette ki o dualardan daha iyi olmayı da talep ediyoruz. Ben bir araya şeyi sıkıştırayım. Buyurun. Ee, zaten kitabın tamamında Hristiyanlıkla Budizmi birleştirme çabası var. Çünkü peşin evet. içine Hazreti İsa'yı dahil ediyor. 125. sayfada Roma İmparatörü Büyük Konstantin ve annesi Helen'in sonra 325'te reenkarnasyon hakkında yeni ahitte yer alan tüm bilgilerin kitaptan çıkarılmasını sağlayarak Hristiyanlığa zarar verdiklerini düşünüyorum. sonra 533'te Konstantinopolis'te İmparator Justinian bu değişikliği onaylamış kutsal reenkarnasyon yasasının anlaşılmasının kilisenin giderek artan gücünü azaltacağından korktuğu için reenkarnasyonun sapkın bir inanç olduğunu ilan etmiştir. Evet. Hristiyanlıkta Peki, yani Türkiye'de varmış eskiden. Türkiye'de reenkarnasyonun bir arka kapısı olan karma felsefeyi ilk kim anlattı müzikleriyle? Tarkan'ın biliyorsunuz bir müzik albümü vardı. Karma felsefe üzerine. Bu müzik kapağının içinde karma felsefeyi anlatıyordu Tarkan Türk gençliğine. Efendim şimdi 207'ye geliyoruz. Kutsama yasası diye bir yasa var. Orada işte bu kadının bağlı olduğu adamdan bahsediyor, evet. Sayı Baba'dan. Eee Sayı Baba büyük bir avatardır diyor. Varlığı bile bir kutsamadır. Binlerce insan sadece onunla bir anlığına göz göze gelebilmeyi bekleyerek onun tapınağında sessizce otururlar. Verdiği mesaj göreve ve adanmışlığa dairdir. Uygun gördüğü durumlarda takipçilerinin sırtındaki yükleri kaldırır. Darsan verdiğinde altın renkli kozmik bir alev onun kalp merkezinden çıkarak sizinkine ulaşır. 20 dakika boyunca sessizce meditasyon yaparsanız bu ilahi enerji içinizde kalabilir. Ancak konuşursanız ya da konsantrasyonunuzun bozulmasına yol açan bir eylemde bulunursanız kozmik ona döner. On sizi çağırmadan Sayı Baba'yı ziyarete gidemeyeceğini söylenir. Onun aşramını ilk defa 1991'de ziyaret etmiştim diyor. Dolayısıyla bu kitabın Hinduizmden doğduğuna beyanattır. Şimdi ama işin garip tarafı sonda. 216. sayfada şöyle bir ibareyle ben sona geleceğim Berat'cığım. Senin de vardır mutlaka sonunda birkaç söyleyeceğim şey ama insanlığın kardeşliği. Ve dünya halklarının bir araya gelmesi için hüküm verebiliriz. Dürüst ve yüksek spiritüel değerlere sahip insanlar, dünyadaki herkesin ve her şeyin en yüce iyiliği için hüküm vermeye başladığında gezegenin ve bireylerinin yükselişiyle yükselişi büyük bir hız kazanacaktır. Güç bizdedir diyor. Güç sizde değil. Yani. Güç Rabbul Alemin'dedir. Rabbul Alemin ortaya koyduğu yasalar. İslam yasalarıdır, şerati İslamiyedir, hüküm verdiğinizde evrenin kudreti hükmünüzün ardında hizalanır diyen anlayış. O hüküm altında ancak ezilmeye mahkumdur. Tarihte buna en büyük kanıttır diyebilirim işin garibi hüküm yasasından sonra inanç yasasını <gülüyor> geliyor. Ama kudret elimizde ise neden inanmaya ihtiyacımız var diye sorarım açıkçası. <gülüyor> Bence doğru olan sorulardan biri budur. Ama cevabını veremeyeceklerdir çünkü 221'de bir cümle var. İlahi varlık size inanır diyor. Evet ben de orayı almışım. Bu gerçek bir psikiyatrik problem. Yani açıkçası... Her yaptığımız onaylayan bir baba arayışı, bu başka bir şey değil. Evet. Evet ne yazık ki bu hafta da e, siz çok okuduğunuz için söz meclisten dışarı tabii bu arada ki. Son kapatmadan ah, önce. Buyur. E, Melek dedikleri aslında cin orayı çizdiğim bölümü şey yapmaya aradım da. Sadece cin değil. Yani cin var, şeytan var, i̇frit hayal var. var, ifrit var, her türlü pislik var. Gece uykuya dalmadan önce arınma için baş melek Cebrail'in Şasta Dağı'ndaki odasını ziyaret ha, Çok, ededim, çok güzel yani. söyledin. Orayı çizmiştim de uzun sürmesin diye eklemedim. Evet. İlk hatırlattın. Melek terapisi yapanlar var YouTube'da, Instagram'da şimdi parasıyla. Çok, me çok meşhur oldu. Çok meşhur oldu. Bak bunların hepsi sahtekardır. Hepsi cincidir. Hatta büyük bir kısmının cinle minle de işi yoktur. Al bu kitapları oku ağabeyciğim, anlat. Melek sayıları falan filan bizim izleyicilerimizden de soru gelmişti. O yüzden bu ayrıntıyı eklememiz de iyi oldu. İyi oldu Allah razı olsun. Ha, bu arada Başmelek Cebrail'le beraber Mikail Aleyhisselam'dan da yardım isteyin. Çok severler onlar. Cenab-ı Hak Azrail'le nasip nasibi müesseleylesin diyorum ben. <gülüyor> Bir de Moralev geçiyor ya o ne demek? Niye hep Moralev'i çağırıyorlar? <gülüyor> Anlayın anlamıştır bence. <gülüyor> Peki o zaman. <gülüyor> evet yine siz çok okudunuz diye ne yazık ki bunu okmak zorunda kaldık. Bir sonraki programda da kalan hayatımızın ilk gününe başlayacağız. Ama yine bestseller Bak 1. Bir, Fransa'da birinci kitap. İyi, Fransa ise iyi gündemimizi aldığımız bir konu oldu zaten. Bu arada konuşuruz. Hadi kolayız. Sen